Bugün San Francisco'dayız. San Francisco'da Marina'dayız. Arkamızda da Oracle Park var. SF Giants takımının beyzbol takımının e, sahası. Şu an tabi koronadan dolayı her şey iptal olduğu için şu an burada boş. Bugün Marina'da bir parti yapacağız. Küçük bir hem video çekeceğiz partiyle ilgili. Hem de ses sistemini getirdik. Her şey hazır. Onlarla ilgili görüntüleri de paylaşacağım sizinle. Devam edelim o zaman. Teknedeki kaydımızı tamamladık. Uzun zamandır parti yapamıyoruz. Bütün partiler iptal olduğu için. Bugün bizim için güzel oldu. Açık havada tekne deniz kenarında güzel görüntüler aldık. Hem 20 dakikalık bir set kaydı yaptık. Onu başka bir kanalda paylaşacak arkadaşım. Bizde görüntüleri hem buradaki Marina'daki görüntüler hem de diğer görüntüleri sizinle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Değişik bir hafta sonu oldu bizim için de. Güzel bir pazar günü oldu. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.